Nevala kasabayı çok konuştuk ve sanırım konuşmaya devam edeceğiz. Dün Varya İnşaat bir açıklama yaptı. Villa Buyurunuz efendim. V Villa projesi yapan Varya İnşaat şirketi bir açıklama yaptı. Ve garip bir açıklama isimleri hedef gösteriyor ve bu inşaatı yapmaya villaları tamamlamaya kararlı olduğumuzu ve bu iddiaların asılsız olduğunu hiç utanmadan, sıkılmadan söylüyor. Oysa ki orada toplu bir mezar olduğunu bütün Türkiye biliyor. 89'da orada sekiz cenaze çıktı. Bunu da herkes biliyor. Orada toplu bir mezar olduğunu devlet resmi olarak da kabul etti, doğrulandı. Ayrıca Genel Kurmay Başkanlığı'nın resmi kayıtlarına göre 186 kişi buraya atılmış vaziyette sayının daha fazla olduğunu tahmin ediyoruz. Açıkçası AKP'li müteahhitler bu toplum mezar üzerine villa projesini hayata geçirmek istiyorlar. Siirt halkı buna izin vermeyecek demiştik. Aynı görüşümüzü koruyoruz. Tabii ki sadece Siirt'ler değil. Buyurunuz Sayın Başkan. İnsan haklarından yana herkes buna karşı duracak. İki hafta önce bölge barolarında içinde bulunduğu insan hakları kurumları villa yapılmasına dair çok güçlü bir açıklama yaptılar. O açıklama üzerine biz de yedi milletvekili ve heyetimiz de oraya gittik ve maalesef alana girmemize izin verilmedi. Suç işlendi ama... Ee, burada yap İnşaat'ın bütün bu olanlardan sonra iktidara dayandığını ve bu vahşete imza attığını dün açıklama itibariyle ilan etmiş oldu ve biz şunu söyleyelim, bu hedef gösterdiği şahsı ben de söylemeyeceğim şahsları ama onların kılına zarar gelirse var yap inşaat şirketi ve arkasındaki iktidar gücünü sorumlu tutacağımızı bugünden ilan ediyoruz. Toplu mezarın üzerine inşaat yapılmasına siirtliler izin vermeyecek, oradan kimse ev almayacak, bu vahşetin hiçbir inançta ve değerde... Buyurunuz efendim. Geri olmadığını söylemek isterim.